Bir önceki videoda kosinüs x'in Maclaurin serisini bulmuştuk. Bu polinomla yaklaşık değerler bulmuştuk ve şu ilginç örüntüyü görmüştük. Şimdi Maclaurin serisiyle sinüs x'e yakın değerler bulalım ve benzer bir örüntü olup olmadığını görelim. Önce hatırlayalım. Maclaurin serisi 0'da ortalanmış bir Taylor serisidir. Şimdi f(x) sinüs x'e eşitleyelim ve kosinüs x'e uyguladığımız süreci tekrarlayalım. Kosinüs x'in türevlerini hızlıca alalım. Birinci türevi, kosinüs x. İkinci türevi, kosinüs x'in türevi, yani eksi sinüs x. Üçüncü türevi ise, bunun türevi olacak. Üssü üssü üssü yazacağıma parantez içinde 3 yazacağım. Buna göre, üçüncü türev eksi kosinüs x. Dördüncü türev ise tekrar sinüs x. Şimdi görüyorsunuz ki sinüs de kosinüs gibi belli sayıda türev aldığınızda bir döngüye gidiyor. Maclaurin serisini yazmak için fonksiyonun ve türevlerinin 0'daki değerlerini bulmamız gerekiyor. Şimdi bunları bulalım. f 0 eşittir 0. f üstü 0 eşittir 1. Kosinüs 0 eşittir 1. Eksi sinüs 0 eşittir 0. Yani, f'nin 0'daki ikinci türevi eşittir 0. Sıfır. 0'daki üçüncü türev eksi 1. Kosinüs 0 eşittir 1. Başta da eksi var, yani eksi 1. 0'daki dördüncü türev de 0. Böyle devam edebiliriz ama, 1, 0, eksi 1, 0 gibi bir örüntü gördüğümüz için, bu örüntüyü de kullanabiliriz. Şimdi, Maclaurin serisini kullanarak, sinüs x'i polinom cinsinden tanımlayalım. Şuradaki, kosinüs x'in Maclaurin serisi olduğunu hatırlayalım. Kosinüs x'e yaklaştığını biliyoruz. Ne kadar yaklaştığını ispatlamasam da, terim sayısı sonsuza doğru arttıkça, bunun, kosinüs x ile aynı olduğunu biliyoruz. Şimdi, aynı şeyi sinüs x için yapalım. İşte, yeni px'imiz. Buna terimler ekledikçe, sinüs x'e yaklaşacak. İlk terim, f 0 eşittir 0. Yani bunu katmamıza gerek yok. Bir sonraki terim, f üssü 0 eşittir 1 çarpı x. Ondan sonraki terim ise, f'nin 0'daki ikinci türevi, ki o da 0. O zaman üçüncü terimimiz olmayacak. Şuradaki dördüncü terim, sinüs x'in 0'daki üçüncü türevi, eksi 1. Aşağıya ineyim de eksi 1'i görün. Evet, burada eksi 1 çarpı x küp bölü 3 faktöriyel olacak. Yani eksi x küp bölü 3 faktöriyel. Bir sonraki terim 0 olacak çünkü 0'daki 4. türev bu terimin katsayısı. O da 0. O zaman onu da katmıyoruz. Bir terim daha bulayım da örüntüyü daha iyi anlayalım f'nin 5. türevi kosinüs x olacak, yani f'nin 0'daki 5. türevi 1 olacak. f'nin 0'daki 4. türevi 0, 5. türevi ise 1. Buna devam edersem, artı 1 çarpı x üzeri 5, bölü 5 faktöryel. Burada ilginç bir örüntü var. Kosinüs x'te tek üslü x'ler yoktu. Yalnızca çift üslü x'ler vardı. Onları da üstün faktöryeline bölüyordum. Terimlerde 1 artı 1 eksi gidiyordu. 0, 2, 4, 6 gibi sıralanıyordu. Bununla karşılaştırırsanız ayrıca ilginç. Burada x'in tek üstleri var. x'in birinci kuvveti bölü 1 faktöriyel, 1 faktöriyeli yazmadım. Şurada x küp bölü 3 faktöriyel artı x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel. Ve böyle devam edebiliriz. Ayrıca artı eksi artı eksi diye işaretleri değiştire değiştire yazmamız gerekiyor. x üzeri 7 bölü 7 faktöryel artı x üzeri 9 bölü 9 faktöryel. Kosinüs ve sinüs arasındaki tamamlayıcı unsuru burada görebilirsiniz. Kosinüs x, x'in çift üsleri bölü üssün faktöryeli. Sinüs x'in polinom gösterimi ise x'in tek üstleri bölü, üssün faktöriyeli ve işaretleri değiştiriyoruz. Bir sonraki videoda ise e üzeri x'i yapacağım. e üzeri x ikisinin biraz birleşimi gibi görünüyor tam olmasa da. İmajiner sayıları eklediğimizde ise sinüs ve kosinüsün birleşimi oluyor ve bu gerçekten akıllara zarar bir olay haline dönüşüyor.